Bugün 5 Ağustos 2021 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Yengeç burcundaki ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay ile Başak burcundaki Mars arasında oluşacak olumlu açı, motivasyon ve enerjimizi yükselterek bize destek olabilir. Yeni girişimler yapmak için daha istekli ve cesaretli olabiliriz. Ev ve iş alanında günlük planlarımıza da daha iyi odaklanabilir pratik çözümler bulabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde yengeç burcundaki ay ile kova burcundaki satürn arasında oluşacak gergin açı baskılayıcı ve zorlayıcı etkiler yaratabilir Endişe ve stresten uzak durup karamsarlar kapılmamaya çalışalım günlük iş ve sorumlulukların da üzerimizdeki baskısı artabilir akşam ve gece saatlerinde yengeç burcundaki ay ile boğa burcundaki Uranüs arasında etkileşecek olumlu açı yaratıcılığımızı ve bireyselliğimizi yükselterek heyecan ve coşku verebilir spontane kararlar alabilir Özgün fikirlerimizi paylaşmak isteyebiliriz. Yeniliklere açık davranabilir, küçük şansları fırsata çevirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.